Balık avı, hem gündüz hem de gece yapılabilecek bir aktivitedir. Ancak, avlanma saatleri balık türlerine ve avlanma yöntemlerine göre değişebilir. Gündüz avlanma, genellikle yüzeyde yüzen balıkların avlanması için tercih edilirken, gece avlanma daha çok sualtı balıklarının avlanması için kullanılır. Gece avlanması ayrıca sıcak havalarda da tercih edilir, çünkü balıklar daha serin sulara doğru derinlere inerler. Gündüz avı ise balıkların hareketlerini daha rahat görebildiğimiz için daha popülerdir. Ancak, balıkların davranışlarına ve diğer koşullara bağlı olarak, her iki zaman diliminde de başarılı bir av yapmak mümkündür.